Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, sevmeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz Ayete Matematik 2023 kampında sevgili arkadaşlarım integralin dördüncü testindeyiz, Medium'un ikinci testindeyiz arkadaşlarım Medium testin ikincisini çözüyoruz bugün hemen arkasından da Large testler gelecek ve biraz böyle hüzünlü de olsa kitabımız bitiyor arkadaşlar Artık sondan üçüncü videoda diyebiliriz gençler Evet ee, abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz testimizi çözmeye başlayalım. Bir kamp değerlendirmesi alacağız arkadaşlar. Bir değerlendirme yapacağız mutlaka. Ee, o değerlendirme videosunda da uzun uzun konuşuruz zaten seninle. Hadi geçelim dersimize hep birlikte. Buyurun. Evet, ilk sorumuza bakmadan önce biraz yaklaştıralım şöyle. Bence yeterli dik koordinat düzleminde demiş. y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş ve taralı bölgenin alanı da 7'ymiş arkadaşlar. Yani şurası 7 birim kareymiş. Pekala. Buna göre 2'den 5'e kadar f(x) dx'i sormuş. 2'den 5'e kadar f(x) dx demek 2'den 5'e kadar olan kısımda f fonksiyonuyla x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı demek. Yani şöyle sarıyla gösterdiğim yer soruluyor bize. Bu alan soruluyor aslında bakarsanız integralden ziyade. 2 çarpı 2'den şuradaki karenin alanı 4'tür ve büyük kareyi büyük resmi görecek olursanız arkadaşlar yani şurası işte buranın alanı da 4 kere 5'ten 20'dir şimdi bunun tamamının alanı 20'ymiş 7 4 daha kaç yapar 11 o zaman şuraya kaç kalır 9 o halde cevabımız da 9 olacaktır Birinci sorumuzu çözdük geçtik 2'ye Şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar 0'dan 2'ye kadar 7 üzeri logaritma 2 tabanında x verilmiş bakın şimdi 7 üzeri logaritma 2 x de ben logaritmanın kurallarından biliyorum ki x de 7'yi yer değiştirebilirim. Yani x üzeri logaritma 2 tabanında 7 yazabilirim. Daha sonrasında bunun integralini alırız 0'dan 2'ye kadar. Sonunda da dx var. Artık x'in kuvveti olduğu için bu bizim için sevgili arkadaşlarım polinom olmasa bile polinomvari bir şeydir. Dolayısıyla ben polinomun türevini aldığım, işte integralini aldığım gibi bunun da integralini alabilirim. Nasıl alacağım? x üzeri logaritma 2 tabanında 7 üstünü 1 artırıyorum ve artırdığım sayıya da yani logaritma 2 7 artı 1'e de bölüyorum şimdi üst tarafta logaritma bak toplanmış ben şu 1'i gelin logaritma 2 tabanında 2 yazalım ki toplaması kolaylaşsın aynı şekilde bunu da logaritma 2 2 yazalım ki toplam kolaylaşsın Şimdi x üzeri bakın ne oldu? Logaritma 2 tabanında 7 kere 2'den 14 oldu. Biliyorsun logaritmalar toplanıyorsa içler çarpılıyordu. Alt tarafta logaritma 2 tabanında 14 olmak zorunda. Ben bunu e, sevgili arkadaşlar integralini aldım. Artık 0 2'yi yerine yazacağım. Pekala 2'yi yerine yazarsam 2 üzeri logaritma 2 tabanında 14 gelir. Bölü alt kısım zaten logaritma 2 tabanında 14. 0 yerine yazdığım zaman zaten 0'ın her kuvveti 0 olduğu için Eksi 0 diyorum onun bir hükmü yok zaten. Pekala Buradaki 2 ile de buradaki 14'ü yer değiştirirseniz eğer 14 üzeri logaritma 2 tabanında 2 yapar ki kendileri 14'e eşittir. 14 bölü logaritma 2 tabanında 14'müş cevabımız ki böyle bir şey yok arkadaşlar. Peki nasıl bir şey olabilir şıklarda? Bak 14 çarpı dersin şunu ters çevirirsin. Logaritma 14 tabanında 2 dersin ki bu da A seçeneğinde zaten verilmiş. Üçüncü soru. Y eşittir. Bakın x kare eksi 4x artı 3 parabolü ve doğrusu demiş Parabolle doğrunun arasında kalan alan kaç birim karedir diye soruluyor ya burada sen kökleri bulup grafiğini çizip integral hesaplayıp bulmak zorunda değilsin ben sana bir yöntem öğretmiştim alan neye eşit oluyordu arkadaşlarım ortak çözümde ortak denklemde delta kök delta bölü 6a kareye eşit oluyordu peki bakın şöyle yapıyoruz x kare eksi 4x artı 3'ü x'e eşitliyorsunuz Parabolü doğruya eşitlediniz x'i bu tarafa gönderiyorsunuz x kare eksi 5x artı 3 yazdığımız eşittir 0 şimdi bunun deltasını buluyorsunuz bunun deltası b kare eksi 4 ac idi ya eksi 5'in karesi 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 diyorsunuz ki 25'ten 12 çıkarsa 13 kalır İşte bu deltamız artık delta gördüğümüz yere formülde bunu yazıyoruz 13 kök 13 bölü a'sı 1 olduğu için zaten direkt 6'yı yazıyorum İşte cevabım bu 13 kök 3 bölü 6 bana cevabı verecek doğru cevap b seçeneği olacaktı. Devam. Dördüncü soru. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Grafikte çeşitli renklerle boyalı kapalı bölgelerin alanları içlerine yazılmış arkadaşlar. Buna göre çeşitli integrallerin sonuçlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler. Şu bizim için bir integral. Bakın bu da bir integral ama şu integralden daha fazlası. Şimdi integral olan kısımlara bir bakalım. Eksi 3'ten nereye kadar demiş? 6'ya kadar. O zaman x eksinin altında kalan alanları negatif hesaplayacağız. Üstünde kalanları pozitif hesaplayacağız yani 6 ile 3'ü topladım Eksi 9 diyeceğim 10 daha 1 yapar yani burası 1'miş artı Şuraya bakalım Eksi 3'ten 4'e kadar demiş 10'dan 6'yı çıkardınız bakın burası da 4'müş Aradaki kısımla mutlak değeri dediği için bunları şöyle yukarı doğru kıvıracağız tabii ki Kıvırdıktan sonra da burası 3 burası 6 olacak ve hepsi artık x80'in üzerinde olduğu için Hepsini toplayacağım 6 10 daha 16 3 daha 19 yapar ve bunların toplamı da bize 24'ü vereceğinden cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam. Beşinci soru. 4'ten 7'ye kadar F'in türevinde DX e, demiş. Şimdi arkadaşlar F'in türevinin integrali ne? Tabii ki Fx'dir. de 4'ten 7'ye kadar yaz demiş. E, yazarsanız ne olur? F7 eksi F4'ü bulursunuz. Ve bu da kaçmış arkadaşlar? 10. Şimdi güzel kardeşim. Bana soru F7 ile F4'ün toplamını da veriyor. Bakın 38'miş o da. E güzel ben bunları toplarsam ne elde ederim peki? Şunlar gider. 2 tane F7 eşittir 48 olur. Böylelikle F7 dediğimiz ifade 24'e eşit olacaktır. Bakın 24'ü şurada yerine yazarsanız 24'ten ne çıkarsa 10 kalır 14. Demek ki F4 kaçmış? 14'müş. F7 24'tü. E F4'te 14'müş. 24 kere 14 sorulmuş. Kendileri 336 yapar arkadaşlar. Ve 5. sorumuzun cevabı da böylelikle B seçeneği olur. Devam 6. soru. Sıfırdan 2'ye kadar dx küp demiş. Hımm içerisinde görmeye alışkın olmadığımız şeyler ama biz görmeye alışkın olduğumuz hale getirebiliriz bunu. Nasıl? dx küp demek ne demek? x küpün diferansiyeli demek. x küpün diferansiyeli nedir? 3x kare dx demektir. Alt kısımda da zaten x küp artı 1'in karesi mevcut. Bir de dışarıda sıfırdan 2'ye kadar integralimiz var. İşte bu soruluyor diyebiliriz artık. Bu buna eşit çünkü. Pekala bu kısmı da değişken değiştirme yapalım. x küp artı 1 dediğimiz kısma biz x küp artı 1'e eğer u dersek diferansiyelini alın 3x kare dx eşittir du olacaktır. Bakın 3x kare dx zaten elimizde vardı ve du'ydu. Şuraya da u dersek burası da u'nun karesi gelir. Bölü u'nun karesi olduğu için ben bunu ters çeviririm ve u üzeri eksi 2 du yazarım. Şimdi gelelim sınırlara. 0'ı aldınız şurada yerine yazdınız alt sınır 1 geldi. 2'yi aldınız burada yerine yazdınız ve 8 artı 1'den burası da 9 geldi. 1'den 9'a kadar u üzeri eksi 2 du sorulmuş bize. u üzeri 2'nin integrali u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani eksi 1 bölü u'dur arkadaşlar. Ve sınırlarımızda 1'den 9'a kadar olduğu için yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 9 eksi, eksi 1 yaptı. Şunlar gider artı 1. 1'den 1 9'u çıkarırsan da cevabı yani 8 9'u bulursun. O halde cevabımız b seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve böylelikle 194. sayfamızı bitirmiş olduk. Geçiyoruz 195. sayfamıza 7. sorumuz. Artık çok az kaldı. fx fonksiyonu x üzeri 4 artı 2 x eksi 3'müş. E buna göre demiş şu soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada biraz uyanık olmamız lazım. Bu bir, biraz tilki sorusu tamam mı? Öncelikle alt kısımda karman çorman bir ifade var. Orayı düzeltebilir miyiz? Mesela 3x'e 3x diye ayırsam 5'e 5 diye ayrılır. Mükemmel. Alt taraf neymiş? 3x artı 5'in karesiymiş. Parantez karesi. Peki güzel. Ama bizim daha da uyanık olmamız lazım. Mesela burada 3x artı 5 geldi ya. Yukarıdaki 3x artı 5'i de öyle es geçemezsin. Aa aynısı gelmiş bak mükemmel. O halde ben diyorum ki bakın şimdi bir hareket yapacağım. İyi dinleyin. Burada fx çarpı 3x artı 5'in siz gelin bana bir türevini alın bakalım nasıl neler gelecek. Birincinin türevi f'nin türevinde x çarpımın türevi uyguluyorum. Çarpı 3x artı 5 daha sonrasında artı fx çarpı 3x artı 5'in türevi 3. E Şimdi e, çarpımın mı dedik? Arkadaşlar özür diliyorum sizden fx bölü 3x artı 5'in türevini alın. Böylelikle bölümün türevi olduğu için şurası eksi olacak. Bir de bölü alt kısımda 3x artı 5'in karesi gelecek değil mi? Heh, şimdi oldu bak şimdi daha güzel oldu. Bak f türev x f türev x 3x artı 5 3x artı 5 eksi eksi 3 çarpı fx 3 çarpı fx alt kısımda 3x artı 5'in karesi var. E mükemmel. Demek ki aslında içerisi sıfırdan 2'ye kadar fx bölü 3x artı 5'in hop. Türevinin integraliymiş. Şimdi türevin integraline e, Kendisi Yani fx Bölü 3x artı 5 ve çok güzel Nereden nereye? Sıfırdan 2'ye 2'yi yerine yazdın F2 bölü 2 kere 3 6 5 ekledin 11 Eksi Sıfır yerine yazdın F0 Bölü 5 geldi Şimdi gelin F2'yi ve F0'ı bulmaya Bunu nereden bulacağım? E güzel kardeşim Bana fonksiyonu vermiş Ve en başında F2 eşittir 16 artı 4 eksi 3 yani 17 F0 kaç o direkt zaten belli sabit terim eşit eksi 3 Demek ki şurası 17'ymiş Aha da burası da eksi 3'müş eksi eksi artı 3 yapar Şimdi payda eşitleyelim Burayı 5 le burayı 11 ile genişletirsen 5 kere 17 85 yapar 11 kere 3 33 yapar Bölü paydamız 55'in ta kendisi. Bu ikisini toplarsanız 118 yapar. 118 bölü 55 de bize cevabı verir. Yani doğru cevap C seçeneğiymiş arkadaşlar. Geçtim 8'e. F ve H polinom fonksiyonlar ve H eksi X eksi HX'e eşitmiş. Bu ne demek? Bu arkadaşların H fonksiyonunun tek fonksiyon olmasına e, denktir. Eşitliği her X gerçel sayısı için sağlanmakta demiş f(x) fonksiyonu da bu biçimde vermiş bize. f3'ün h27'ye ve bunun da 4'e eşit olduğunu da söylemiş aynı zamanda. Olduğuna göre f(-3) kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben f(x) fonksiyonu için, f(x) fonksiyonu için içeride bir şeyler fark etmem gerekiyor. Hadi gelin içeriye bir kontrol edelim, içeriye bir bakalım. Şimdi şu kısım bizim için çok değerli. Bakın ben şöyle diyeceğim. Öncelikle siz bana şunun bir türevini alın. x küp çarpı x'in bir türevini alın bakalım neler gelecek. Yazıyorum. x'in türevi. Hatta şöyle diyeyim daha kolay olsun senin için görmen açısından. x çarpı x küpün türevini alalım. Biz tamam mı? Yani yer değiştirdim. Birincinin türevi 1 bir çarpı x küp. 1 yazmadım. Artı x çarpı h türev x küp çarpı içinin türevi 3x kare. Tamam. Bak şimdi neler oldu. Şurayı düzenliyorum. H x küp artı de 3 x kareyi çarptınız. 3 x küp geldi. Çarpı bir de h türev x küpümüz var. E içinin aynısı geldi. Demek ki içerisi neymiş aslına bakarsanız. İçerisi x çarpı h x küpün türeviymiş arkadaşlar. O halde yazalım. X çarpı h x küpün o, türevinin integrali dx dedik. Bu neye eşitmiş arkadaşlarım? f(x). E. O zaman ben bunun integralini artık rahatlıkla alabilirim. Çünkü türevin integrali var. O halde türevin integrali içinin kendisine eşittir x çarpı h x küptür. Ha, hocam bir de c vardı. Evet bir de c vardı. O c'yi de yazdık. Tamam. Şimdi bu ne? fx. Ben neyi biliyorum? f3'ü. O halde bir yerine yazalım. f3 eşittir. 3 çarpı h 27 artı c dedim. Şimdi f3 kaçtı? Hocam 4'tü. Peki. H27 kaçtı? E o da 4'müş. Çok güzel. 3 kere 4 12. 12'ye ne eklersen 4 olur. Tabii ki eksi 8. Demek ki C kaçmış arkadaşlar? Eksi 8'in ta kendisiymiş. Bakın şurası var ya. Fx dediğimiz kısım. Hatta onu şöyle yazalım biz. Şuranın tamamı Fx. Ve şuradaki C'yi artık ortadan kaldırıyorum. Ve oraya diyorum ki eksi 8'miş burası. Şimdi bizden ne istenmiş? F-3. Hadi yerine yazalım. F-3 eşittir. Eksi 3 çarpı bakın eksi 3 çarpı haş eksi 3'ün küpü eksi 27 yapar haş eksi 27 eksi 8 haş eksi 27 nereden bulacağım haş fonksiyonu tek fonksiyondu bundan kaynaklı haş eksi 27 demek eksi haş 27'ye eşittir haş 27 4 olduğundan eksi 4'e eşittir burası yani şurası eksi 4'müş eksi 4 kere eksi 3 12 yapar 12'den 8'i çıkardım ve cevaba 4 dedim yani bu 4'müş bu 4'müş ha, bu da 4'müş. Tamam. Güzel. Şimdi 8. sorumuzu çözdüğümüze göre geçtim 9'a. Bir hareketlinin t saniyedeki hızını metre bölü saniye cinsinden veren fonksiyon vt'dir denilmiş. Aşağıda bu hareketlinin 1 8 zaman aralığında hız zaman grafiği de verilmiş. Şimdi ilk etapta ilk bakışta bir fizik sorusu gibi duruyor. Neden fizik sorusu gibi? Çünkü fizikte bu konuları görüyoruz ve hız zaman fonksiyonunun altında kalan alan bize alınan yolu veriyordu. Peki bunu fizik mi açıklayacağız? Hayır tabii ki de fizikteki bu uyguladığımız işlem de yine matematiğe dayanan, integrale dayanan bir şey. Çünkü hız zaman e, fonksiyonunun e, integrali yol zaman fonksiyonudur. Ve bunun integralini almak demek fonksiyonun x80 ile arasında kalan alanı bulmak demektir. Eğer birden 8'e kadar integral alırsanız alınan yolu bulursunuz. Ama burada yine integral doğru uygulamayacağım. Neden? Çünkü burada altta kalan alanların her biri de düzgün geometrik şekiller olduğu için Hesaplayabiliriz. Üçgenin karenin alanını hesaplarız yani sonuçta. Peki hesaplayalım hadi. 1'den 8'e kadar. Şurası 3 birim. Şurası 2 birim. 2 kere 3 3. 6. 2'ye böldüm. 3 geldi. 1 çarpı 5 bölü 2'den burası 2.5 yapar. Şuradaki dikdörtgene bakın. 2 çarpı 4'ten 8. Burası da 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 geldi. 1 çarpı 4'ten burası 4. 1 çarpı 4 bölü 2'den burası da 2. Şimdi hepsini toplayacağız. 2. 4 daha 6. 7. 15. 18 ve 20 buçuk o halde cevabımız C seçeneği olacaktı. Onuncu ve sonuncu sorumuz. Aşağıda verilen F fonksiyonunun grafiğine göre D1, B yani eksi 2'ye 1 noktasında. Bakın şurası eksi 2, şurası da 1'miş arkadaşlar. Burası da 2'ye eksi 1 noktasında T etmiş D2'de. Buna göre eksi 2'den 2'ye kadar F'in ikinci türevinde X çarpı X DX'e. Bu sonucu sorulmuş. Şimdi iyi dinleyin beni. Öncelikle bize sorulan şey şuydu. Eksi 2'den 2'ye kadar f'in ikinci türevinde x çarpı x dx sorulmuş değil mi? Peki ben bunun üzerine eksi 2'den 2'ye kadar f'in türevinde x dx'i eklesem acaba ne gelir? Bu ne gelir biliyor musunuz? Bakın şöyle yazmak istiyorum ben bunu. Aşağı çözelim isterseniz daha rahat olacaktır. Şunu şuraya alalım. Aynen. Şimdi ben bunları toplarsam şu gelir Bu toplamı şuraya yazalım Eksi 2'den 2'ye kadar F'in e, ikinci türevinde X çarpı X artı F türev X DX gelir arkadaşlar Pekala Biraz sorudan uzaklaşmış gibi duruyoruz ama Derleyip toparlayabilmek için bunu yapmamız gerçekten şart İnanın bana Şimdi arkadaşlar İçerisi bir ifadenin türevine çok benziyor Nedir o ifade? F türevi x çarpı x'in çarpımının türevi. Şimdi aslına bakarsanız bakalım. Şunun türevi bu çarpı ikinci. ikincinin yani x'in türevi 1 bir, çarpı birincinin aynısı. Aa çok güzel. Demek ki gerçekten bunun türeviymiş. O halde ben şöyle yazıyorum. Eksi 2'den 2'ye kadar. F'in türevinde x çarpı x dx. Bunun türevi dx. Pekala. Şimdi şu kısım bana sorulan kısımdı. Buraya a diyelim. Bana a sorulmuş. Şurasını hesaplayabiliriz. Çünkü f'in türevinin integrali fx'tir. Nereden nereye? Eksi 2'den 2'ye. Eksi 2 nereye gitmiş? 1'e. 2 nereye gitmiş? Eksi 1'e. 2'yi yerine yazdınız. Eksi 1. Eksi 1 yerine yazdınız. 1. Eksi, 1. eksi 1, eksi 1, eksi 2 yapar. Yani a 2 geldi bakın. Peki sol taraf. Bunun türevinin integrali içerisine eşittir. Yani f'in türevinde x çarpı x. Ve eksi 2 ile 2'yi de yerine yazacağız. 2 yerine yazarsanız f'in türevinde 2 çarpı 2 eksi. Eksi 2'yi yerine yazarsanız eksi 2 dediğimiz için 2 çarpı f türev eksi 2 olacak. Şimdi f türev 2'yi nereden bulur? F türev 2 demek fonksiyona 2 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi demek. Bu eğimi hesaplayabilmek için şuradaki üçgenden yararlanılabilir. Karşısı 3, şurası 2, 3'e 2 dedik 3 bölü 2. Burası arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı 2 artı 2 çarpı F türev 2 nedir? Bakın ona şuradaki üçgende bakın. Burası 3, burası 2 olduğu için bu da 3 bölü 2. E şimdi şuradaki bölü 2'ler gidiyor. 3 artı 3'ten burası da ne geliyor? Hop 6. Yani burası 6'ymış. A 2 6 ise 2'yi karşı yatarsın. A kaç gelir? 8. Bizden ne isteniyordu? A. Yani cevap 8 olacaktı. Cevap D seçeneği olacaktı. Evet, large sorulara geçmeden önce de böyle large'a yakın, medium'dan öte bir soru çözdüğümüz için de mutluyum arkadaşlar. Şimdi görevimiz ne? Artık sırada large testler var. Large testleri lütfen benimle beraber çözsen daha mantıklı olur diyorum. Ama yine de sen bilirsin, benim sana tavsiyem benle beraber birlikte çözmen. O halde sonraki videoda görüşürüz. Artık son videolar tadını çıkararak izleyin. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.